Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Bugün e, bildiğiniz gibi ets 2nin 1.39 versiyonu çıktı ve beta'dan da artık bu oyun e, düzgün sürümlerine doğru ilerlemeye başladı arkadaşlar. Sizlere bugün başlıktan biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Nasıl bu oyunu ben full DLC paketleriyle beraber oynarım e, onu göstereceğim arkadaşlar dipnot olarak geçiyorum sonra yorumlara linç atmayın arkadaşlar videoyu dikkatlice izleyiniz lütfen ve e, bu DLC paketleriyle asla online'da e, oynayamazsınız arkadaşlar bunu da buradan sizlere söylemiş olalım e, şimdi videomuza geçelim arkadaşlar evet ufaktan videomuza geçtik şunu şöyle aşağıya alalım. Evet. Burada benim size vereceğim bir link var. Ee, bununla şunu da söyleyelim. ETS2'nin 139.15 sürümüne vereceğim arkadaşlar. Bu e, DLC'yi DLC'yi yapan kişi Ahmet Bahadırmış. DLC'yi arkadaşlar tam olarak 3.6 e, indirmeye sahip. 3 GB, 600 MB arkadaşlar. Yani sizlere ben buradaki DLC'lerin hepsini vermekteyim. Şöyle mağaza sayfasına geliyorum arkadaşlar. Şurada tümüne göz atlıyoruz. A'dan Z'ye. Gördüğünüz gibi bu Heavy Carbo falan. Jartı, Jurtu. Hepsi burada size vereceğim DLC'ler tam 472 TL'lik DLC'ler arkadaşlar. ptc 2 satın aldınız. Ee, zevkli bir şekilde full DLC bütün haritalar e, oynamak istiyorsunuz. Ama oynayamıyorsunuz. Bugün sizlere onu göstereceğim. Root Black Island, Bütün İtalyama bütün haritalar var arkadaşlar. Türkiye haritası da var. İstanbul haritamız da var arkadaşlar. Evet. Şimdi yine de indir diyoruz. Bunu Evet. Gördüğünüz gibi şurada indirmeye geçti. Biz indirdiğimiz için tekrardan klasik sözümüz. Ben indirmiyorum arkadaşlar indirilenlere geliyorsunuz burada Ahmet Bayındır'ın gördüğünüz gibi 139 krekli crackli DLC'leri var. Bu crackli DLC'ler arkadaşlar. Buradakilerin hepsini böyle alıyoruz aşağıya çekiyoruz ve ve ve bunu yapamayan arkadaşlarımız şöyle yapacaklar. Ee, gelecekler kütüphaneye. Buradan sağ klik, yönet yerel dosyalara göz at arkadaşlar diyorsunuz ve size burada gördüğünüz gibi bütün DLC paketlerinin olduğu bölüm geliyor. Bakın hatta burada Heavy Cargo az önce bir gözümü çarptı ve şurada SCS uzantılı dosyaların hepsi var. Effect, Volvo Tuning paketleri, işte trailer'ları, ee Rocket Legends şeyler vesaire vesaire her şey burada var arkadaşlar. Bayrak, yaması, bunların tutun da işte ee, Türkiye'li boya paketlerine kadar çamurluklar işte ne bileyim Dorse markaları her şey var. Evet. Sonra bunu arkadaşlar masa üstüne falan almanıza gerek yok. Otura, eğer sisteminiz yavaşsa eğer arkadaşlar birazcık sisteminiz yavaşsa bunları dizine çıkart deyin. Burada yeni klasör oluşturup masa üstüne şuraya masaüstünü seçin yeni klasör değil buraya oluştursun arkadaşlar ama eğer bilgisayarım hızlıdır ben bunu hemen atarabiliyorsanız bunu buraya sürüklüyorsunuz zaten 20-30 saniyelik bir ee, yükleme süresi var bunu ben yüklemeyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yükledim deneyin denemeden hiçbir şeye karar vermeyin arkadaşlar evet ben attım olarak sayıyorum şu an. Evet bir yenileyelim sistemi. bir Ufak bir donma yaşayabiliyorum ben bir aradan hemen sonra. Evet ben hemen oyunu açacağım arkadaşlar. Hatta benim arkada açık. Bakın şöyle bir çıkalım oyundan. Şu anda ee, full dayım. Full DLC paketlerini. Hemen oyun moduna geçiyorum. yeri kesmeden size full görüntü vereceğim arkadaşlar. Evet şu anda hiç kesmeden dedim ve şöyle bir oyun açılsın diyeceksiniz ki nasıl, nasıl nereden göreceğim sen beni nasıl kandırmadığını öğreneceğim hemen size şöyle bir kanıtlı göstereyim şöyle geldiğiniz zaman burada e, dlc gezgini vardır 1.39 gördüğünüz gibi 1.5 s 64 litre diğersi gezginine tıklıyorum bakın yüklendi olarak hepsi görünüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar başka hiçbir eklenti yapmanıza gerek yok bunu da söyleyeyim başka hiçbir eklenti yapmanıza gerek yok arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi her şey var runner ne bileyim Türkiye'deki şeyler falan Turkish paint dediğim gibi Türk boyaları heavy cargo e, special transport ne bileyim işte İskandinav haritası var e, Rotti Black Sea. Tam okunuşlarını bilmiyorum. Bu sanırım Türkiye haritasıydı arkadaşlar. Evet. İtalyan map. Var yani arkadaşlar. Goodyear falan. Her şey var. Geldi. Evet. Oyna devam ete Tıklıyorum. Çünkü biraz yavaş ilerleyebiliyor. Video kaydında bazen. Evet. Bu arada bu video işinize yararsa arkadaşlar. Lütfen abone olup Like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek. Sizleri hiçbir zaman unutmuyorum arkadaşlar. Bunu da unutma, unutmanızı istemem. Gördüğünüz gibi şimdi buradan Dünya haritasına gelelim. Bakın İstanbul. Bakın ben bir gitmişim hatta. bir İstanbul'a bir görmüşüm. İtalya hep var. Bakın burada. Burası Fuldolu, Toulouse, Moulouse. Gördüğünüz gibi Rusya. Rusya bölgesi miydi galiba burası tam bilmiyorum ama. Bu bölgeler de gelmiş. Şimdi benim levelim çok fazla olmadığı için Çekici galerisine git diyeceğim Orada da bayağı bir şey göstereceğim arkadaşlar Seçilen git. Evet. Bir miktar para ödedik Evet burada biz bir mod yapmışız Evet Hemen özelleştir diyelim şunu Daha 11. level olduğum için Çok fazla bir şey görür müsünüz sanırım diye düşünüyorum ama bir çoğu özelleştirmeleri gösteririm yani inanmayanlar da zaten direkt oyuna girip oynayabilirler mesela bakın Türkiye vardı şu yok diye biliyorum arkadaşlar bakın ne güzel bir sürü her şey geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün DLC'ler geldi şu yok mesela evet bütün renkler açılmış şurada da bir kaç rengim var açılmayan boyalar var onlar da açılacak inşallah. Bunlar zaten diğer sizde salgıları. falan. Kornalar var. Mesela. Evet buraya bakalım. Şuraya evet bayraklar var. Bayrak. Bakın TR. Şurada Türk bayrağı vardı. Şöyle. Ee, bakın şimdi sizlere birkaç bir şeyler göstereceğim. Mesela bu yok normalde. Şu alttaki de yok. Olmaz. Ee, ne bileyim. Arkada bu tara takamıyoruz çamurlu falan. Ee, DLS pakette arkadaşlar şunlar yok mesela gördüğünüz gibi. Bakın kullanabiliyoruz hiçbir sorun yok. Kesinlikle işinizi yarıyor. Mesela bakın şunları koyabiliyoruz bakın. Hiç sorunsuz hepsi çalışmakta arkadaşlar. Yani şöyle atmadı hala. Oynanatarsa da benim başka bir sorunum var. O yüzden atıyordur büyük ihtimalle. Çünkü sabahtan beri o sorun var gebelenişür. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Şurada hatta şeyler olması lazım bakın. Askılar. Şöyle bir sürü bir sürü bir sürü her şeyden var arkadaşlar. Burada perdelerimiz var. Perde de yoktu normal normal şartlarda arkadaşlar. Ee, daha ne var? Daha ne var? Bayraklar. Evet arka tarafta ışık olması lazım. Evet. Şunlar. Bunlar var mı yok mu bilmiyorum. Oyun. Acayip bir FPS'ü. Evet tekrardan kendine geldi. Neyse tamam. Gördüğünüz gibi var Yan tarafa koltuğa istediğiniz Evet bakın PC Gamer 20 dolar 20 euro Şöyle ufak ufak var yani Şunları da koyabiliyorsunuz İyi bir FPS düşüyor yalnız Sebebini bilmediğim bir şekilde Böyle yani arkadaşlar Çıkalım Evet Kanıtlı Gördüğünüz gibi Bütün her şeyi gösterdim İstanbul haritası şop olmadı. nereden bileceğim diyen arkadaşlar içinde Evet gördüğünüz gibi şu an ee, Viyana'dayım Tırım Viyana'da kalmış Şurada seksi bir tırım var arkadaşlar Ford FMX Evet şimdi Boto. Ee, İstanbul Enter'a basıyorum Ve arkadaşlar İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz Şöyle bir Evet. Hatta benim burada arkadaşlar ee, Tam olarak nerede olduğunu bilmediğim Bir yerde Garajım var Ama tam olarak yerini bilmiyorum arkadaşlar Bakalım Garajımız ne? Garaj Burada mıydı lan Garajım şurası evet, evet, tamam. Garajım tam Bir de buldum sanırım şöyle bir hızlandırıp gidelim gidelim gidelim gidelim evet buralarda bir yerlerde olması lazım garaj Oğlum niye bu böyle yapıyor bugün ya evet burası benim garajım hatta F9 yapalım Bir de bedava oynayabiliriz. Demek Neyse dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup like da atarsanız e, yorumda güzel yorumlarınızı bekliyorum. İşte teşekkür ederim kanalıma abone oldum like attım gibi e, yorumlar atabilirsiniz. Benim direksiyonum niye ağzı bu? ay şeye geçilmemiştim evet diyebilirsiniz güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum e, abone olmayı abone olmayı dediğim gibi tekrardan e, görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın